Selam terazi akrava arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sizler için 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımı yapacağım daha öncesinde takip eden arkadaşlarım bilirler aylık olarak yapıyordum aylık da çok uzun 2 haftalık yapacağım sevgili arkadaşlar aşıklar açılımı yalnız tabi öncesinde Sizleri aşk hayatınızı öğrenmeniz için, ilişkilerinizi en ince detaylarına kadar öğrenmeniz için Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlarım. Yeni yıla ilişkilerinde kimler mutlu giriyor? Bunlar çok önemli sevgili arkadaşlar. 2020 var önümüzde. Aralık ayını zaten ben dikkate almıyorum. Son ay olduğu için önümüzdeki yıl önemli. Önümüzdeki 2020 yılında bizi neler bekliyor? İlişkilerde tabii ki giriş anımız çok önemli. Sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım sizleri ilişkileriniz için çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şengül'ün sihirli falları kanalına bekliyorum. Benim olduğum her yere sizleri bekliyorum. Buyurun davet ediyorum sevgili arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Çünkü kanal aynı. Aboneler sıfırlandı. Tekrarında aboneliğinize ihtiyacım var sevgili güzel insanlar. Evet çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. Daha sonra güzel, hoş, değişik ilişkilerinizle alakalı videolar karşınızda olacak. Yıllıklar paylaşılacak sevgili arkadaşlarım. Çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri davet ediyorum. Linkler de videomun altında olacaktır. Mevcut olacaktır. Sevgili terazi ve akrep arkadaşlarım. Şimdi açılımımı... Dönüyorum ve terazi arkadaşlarımdan, kameramda biraz yan mı kalmış? Terazi arkadaşlarımdan başlıyorum. Akrep arkadaşlarımdan çıkacağım. 15 Aralık'a kadar aşıklar açılımı. Tekrar hatırlatmak durumundayım sevgili teraziler. Şimdi sizler için yapacağım. Tabi size ait burada kart yok. Çünkü ben kendime neden bakayım? Ben kalbimden geçenleri biliyorum. Önemli olan aşk duyduğumuz kişinin içinden geçenler. Hayalleri Nasıl partner istiyor? Nasıl aşk hayata hayal ediyor bu insan? Onlara bakacağız. Size ait kart yok. Baştan söyleyeyim sevgili terazi arkadaşlarım. Bunları tabii ki şöyle masamı da çekeyim. Hatırlatmak durumundayım canlar. Karşı taraf. Evet. Bakayım nasıl hayaller peşindeymiş. Hmm, bir tane daha çekiyoruz. Beşli çünkü. Evet. Terazi arkadaşım. Evde eşiniz olabilir sevgiliniz olabilir eksiniz küsünüz platoniksiniz yalnızsınız birini uzaktan uzağa gördünüz veya bir yakın komşunuzun kızı olabilir oğlu olabilir hiç fark etmiyor kalben hoşlandınız etkilendiniz o insanın içinden geçen hayaller yaşantısı değil hayalleri başlıyoruz hmm, güçlü biri çıksın diyor hayallerinde iç dünyasında Karşıma diyor güçlü bir partner çıksın Bay ya da bayan bu insan hiç fark etmiyor Güçlü bir yoluma çıksın Onunla diyor uzlaşayım Anlaşayım İleri vadeli Uzun vadeli adım atmak demektir Uzun vadeli planlar yapıp Güçlü bir adım atmak isterim Ama nasıl isterim Onun önce cazibesi altında kalmalıyım Beni kendine aşık etmeli Öyle aşık etmeli ki Bayram sevinci yaşamalıyım öylesine sevinmeliyim ki hayranlık üstüne hayranlık duymalıyım bütün bunları yaşadığım an beni kimse tutamaz İşte burada hemen kararı veririm hemen olayı değiştiririm aşık olurum diyor görüyorsunuz hemen karşı tarafla iletişime geçerim tabi bu insanın içinden geçen hayaller bir de şöyle bir şey var hepimiz içinde dahil ben de dahil ben de hayallerde zaman zaman yıldızlara çıkıyorum tekrar iniyorum ama gelin görün ki icraat sıfır icraat yok hayallerde neler yapıyoruz neler değil mi canlar şimdi bu kardeşimiz sizin aşk duyduğunuz sevgili terazi arkadaşım sizin aşk duyduğunuz bu insan bunları böyle hayal ediyor ama iş ciddiye geldiğinde size ne cevap verecek buna bakacağız bakalım mı bakalım o çok güzel hayaller var Şimdi 15 aralığa kadar benim sevgili terazi arkadaşım, bu kardeşimize, bay ya da bayan bu insan her kimisi ilanı aşk ettiniz. Kendinizi gösterdiniz. Medeni cesaretinizi takınıp, ne bileyim artık nasıl sunum yaparsanız, kendinizi nasıl gösterirsiniz, sunarsanız bilemem sevgili arkadaşlar. Bunu yaptığınızı farz edelim. Bu iki haftalık süreçte bu kişinin size tepkisi, cevabı ne olacak? Sevgili terazi cevabın geliyor. Mektupla geliyor. Mektupla geliyor. <gülüyor> Şaka tabii ki canlar. Bazen ben böyle espri yaparım. Buyurun cenaze namazına. Benim sevgili adaletin terazisi. Karşı tarafa ilanı aşk yapıyor. Karşı taraf ilanı aşkın karşısında. Hemen bir korku. Bu da neyin nesi? Az önce ben ne dedim? Buyurun bir bakalım bakalım vatandaş neden korkuyor önce şöyle usulen karıştırıyoruz bakalım bakalım neyin korkusuymuş bu hmm. Yanılmaz. evet burada da bir şeyler var sevgili arkadaşlarım şimdi siz yanlış anlaşılmasın tabi bütün terazi arkadaşlarımın aşk duyduğu kişiler evliler diyemeyiz sevgilisi olabilir bir arkadaş olabilir hayatında, aile engel olabilir, içinde bulunduğu konum engeldir sevgili arkadaşlarım. Ama ve lakin burada engelli biri çıkmıştır. Bakın görüyorsunuz gerçek aşk demektir bu kartımız. Sizin itirafınız üstüne bu korku neyin nesi gerçekten de hayatında olan her neyse onu kaybetmekten korkuyor. Ama ve lakin sizin itirafınız üstüne Size de yoğun duygular hissetti bu insan. Şöyle bir bakalım. Hmm, yaramaz. Yaramaz. Tamam. Şöyle söyleyelim sevgili terazi arkadaşım. Sizi de kadersel olarak iyi görüyor bu insan. Evet. İmparatoru görüyor. Ben diyor terazi ile birleşirsem güzel bir imparatorla imparatoru çeyi oluştururuz güzel bir verim gelir benim hayatıma kadersel aşkı yaşarım ama tamam da bu pişmanlık neyin nesi sıkıntılı engel var hmm. yeni oluşum yok diyor güven veremem ben kaçmak durumundayım diyor bakın kaçıyor anlatabildim mi ama ve lakin şimdi engelli biri değil ise bu insan hani medeni durumunu zaten sizler bilirsiniz size güven verecek sıkıntıları her neyse sıkıntılarında gel git yaşayacak bu insan. Acaba ben teraziye evet dersem bir şeyleri kaybetmiş olur muyum gel git pişman olur muyum gibi sıkıntılarda gel git gel git yapacak eğer medeni durumunda dediğim gibi bekarsa bu gelgitleri bir kenara bırakıp sizi imparatorcu olarak görerek sizinle evet güvenli bir ilişkiye adım atacak. Çünkü sizi fırsat görecek bu insan medeni durumunda bekarsa, engelliyse medeni durumunda huf, kaçış. Ben sana güven veremem, kaçmak durumundayım. Benim farklı şeylerim var, onu kaybetmekten korkuyorum. Ya pişman olursam ya böyle olursam ama o benim gerçeğim diyecek anlatabildim mi sevgili terazi arkadaşım güzel insan bana sorarsan hani medeni durumu dediğim gibi bekarsa hiç durma hiç durma güzel kardeşim engelliyse aman aman bırakın konuyu açmayı açmamak üzere kapatın dakarlı çıkarsınız tamam yapacak bir şey yok. Canlar, sizin melek kartınızı unutmayalım. Güzellik, melek diyor ki güzellik, etrafını güzelleştir ve güzelliğinin hayatının her alanına yansımasını izle. Sevgili Terazi diyor. Çok güzel, evet izlemek lazım. Sevgili arkadaşlarım demiştim, yani biz bunları böyle hayal ediyoruz ne diyoruz ama... İş tabii ki gerçeğe geldiğinde içimizden geçenlerle yaşantımız ne yazık ki işte yerde değil değil mi canlar? İş gerçeğe geldiğinde orada olay değişiveriyor. Hayallerde sıkıntı yok, git gidebildiğin kadar. İşte ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Ah benim teraziciklerim ben gerekeni söyledim dediğim gibi engelsizse hiç durmayın karşı tarafa da bulunabilirsiniz engelliyse sakın sakın evet şimdi terazi arkadaşlarımızın aşklar açılımını tamamladık 15 aralığa kadar şimdi akrep arkadaşlarımızın tabi sizin değil bu karşı partner aşk duyduğunuz kişinin içinin hayalleri yaşantısı değil hayaller kalpten geçenler neymiş bakalım hayalindeki aşk Hayalindeki partner kimmiş? Sevgili akrep, aşık olduğun kişinin içinden geçenler. Nelermiş hayalleri? Buyurun, üzüntü duyuyor. Sevgili akrep kardeşim, aşık olduğun kişinin hayallerinde ilk etapta huf, üzüntü var, kırgınlık var. Geçmişten gelen yaralar olabilir, mutlaka. Ama velakin hala o yaraların bu kardeşimiz izini taşımakta. İstiyor ki, şöyle güçlü kadersel diyebileceği kişi yoluna çıksın görüyorsunuz imparator kadersel aşktan bize söz eder yani güçlü kişilikten güçlü insanlardan söz eder keşke böyle bir şey yoluma çıksa da onunla uzlaşsam ortak noktada anlaşıp uzun vadeli güçlü adımlar atarak köklü kuruluş yapsam keşke böyle bir şey olsa hemen ardından da Planlı projeydi derken gelse mutlu aşk diyor bu insan. Çünkü ben de sevilmek istiyorum diyor. Ben de diyor hayattan keyif almak istiyorum. Bak burada ben hayattan keyif almıyorum diyor. Sevgili akrep arkadaşımın aşk duyduğu kişiler. Öyle mi? Öyle. Az önce de söylediğim gibi ne kadar bunlar bizim hayalimiz olsa da iş gerçeğe geldiğinde iş işte işi veriyor canlar. Onu da söyleyeyim kalbinden hayallerinden geçen bu ama 15 aralığa kadar benim sevgili akrep arkadaşım bu kardeşimize bay ya da bayan bu insan her kimse bunu siz biliyorsunuz sevgili arkadaşlar ilanı aşk ettin açıldın saçıldın artık her neyse çıktın seviyorum dedin aşığım dedin artık nasıl yaparsanız sevgili arkadaşlarım bu kişinin size tepkisi ne olur cevabı ne olur bakışı ne olur bakalım mı bazen burada görüldüğü gibi çıkmıyor iş değişi veriyor gerçeğe gelince bakayım size ne olacak geliyor cevabın postayla hmm, evet harika şöyle bir şey söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım kendine güvenebilir bu insan kendine güvenebilir şimdi akrep burcu arkadaşlarımın bütün aşk duyduğu kişileri engelli diyemeyiz değil mi? Engelli olanı da var, olmayanı da var. Eğer bu insan engelsiz biri ise, evet, sizin için ben risk alırım diyecek. Risk alırım. Geçmişi silerim. Geçmişin kırgınlıklarını, acılarını, izlerini siler atarım. Tek sevgiyle, akrebin sevgisiyle yetinebilirim diyor bu insan. Ama engelli ise ben bu riske giremem de diyebilir. Bakacağız şimdi sevgili arkadaşlarım. Engeli var mı bu insanın? Hmm, buyurun cenaze namazına derler İşte bu buyurun cenaze namazına diye böyle diyorlar. Ama şöyle de bir şey var. <gülüyor> sevgili akrep arkadaşım. Burada çıkan yine tabii ki de engel durumları. Bakın karşı tarafa gelen size gelen. Karşı tarafta burada anne baba yok. Burada bir partner durumu var. Ya hayatında bir arkadaş var bu insanın. Ya sevgili var ya da eş. Eğri oturacağız. Doğruyu konuşacağız. Amma ve lakin. Burada bir engel var. Siz itirafta bulundunuz. Buyurun. Sizi de kaybetmekten de korkuya başladı. Akrep bana aşık olmuş. Ama benim engelim var. Ne yapacağım ben şimdi? Aman Allah'ım. Hazırını kaybedeceğim. Dercesine. Çünkü sizden etkilenecek. Sizden hoşlanıyor. Kendini bir hoş hissedecek sizin itirafınız karşısında bu insan. Çünkü zaten mutsuz. Bakın kırgınlıklar var. Ya bu engel olayı olduğu an sevgili arkadaşlarım atsan atılmıyor, satsan satılmıyor diyorlar ya işte. Böyle bir şey bu. Yaralar var. Mutlu değil. Ama geldi gör ki. Burada bir şey var değil mi? Burada bir şey var onu da atamıyor, bırakamıyor, olmuyor, olmuyor, bir şeyler olmuyor. Benim sevgili akrabam arkadaşım da karşı tarafa ilanı aşk etmiş. İlanı aşk yapınca karşı taraf böyle bir canlılık yaşamış. Bir mutlu olmuş, bir değişime uğramış. Aman Allah'ım ama ne olacak şimdi diyor. Bakın sizi kaybetmekten de korkuyor. Ben tabii ki bunu burada bırakmayacağım. O kadar korku yeterli değil. Biz bunları çok gördük. Bakın burada da ağlama çıktı. Ağlayan siz değilsiniz. Size ait. Burada zerre kart yok. Tamamen karşı tarafa bakıyorum şu an. Ağlama çıktı. Burada sizi kaybetmeye korkan kişi birazdan burayı kaybetmekten korkabilir. Çünkü ben açılımlarımda neler gördüm neler. Şimdi bakalım bakalım. Karşı tarafın cazibesi altında bu bir. İkincisi bu. Karşı tarafla aranıza şeytan gireceği düşüncesinde karşı tarafla yani karşı partneriyle araya giren şeytan olarak da görüyor bir yerde sizi. Çünkü iki kişiyi görüyorsunuz. İki kişi burada arada şeytanı görün canlar. Onay ben diyor bu insan sevgili akraba arkadaşım ben engelliyim. Ben engelliyim benim engelim var. Gel sen benim arama girme, şeytan olma ama sen beni onayla. Biz seninle gel maceraya atılalım diyecek bu insan. Anlatabildim mi canlar? Onay bu. Gel sen beni onayla. Bana onay ver. Ben seni de kaybetmek istemiyorum. Madem bana aşık olmuşsun, seninle güzel maceraya atılırız. Ama sen sen ol. Bu taraftan bir şey bekleme. Aramıza şeytan olarak girme. Tamam Durum bu tek kelime durum bu ya kız arkadaşı ya erkek arkadaşı var ya sevgilisi var ya da eş var burada canlar çünkü azize gelmedi azize gelseydi anne baba konumdan söz ederdim ama gelin görün ki bu tek kelime partner gördünüz değil mi sevgili akrep arkadaşım 15 Aralık'a kadar tabii sizin saygın var o ayrı bir şey siz karşı tarafa açılırsınız, kapanırsınız. Onu siz bilirsiniz. Ne diyor meleğim? Bilgelik diyor sevgili akrep arkadaşıma ve karşı tarafa. İçindeki bilgiyi dinle. O bilgelik sende var. Senin sessiz ve bilge olan parçan doğru yolu biliyor. Şimdi bu söz aslında bizzat akrep arkadaşıma. Durum ortada. Kalbinin sesini dinle. İçinden geldiği gibi davran diyor meleğim sevgili akrep arkadaşlarıma. 15 Aralık'a kadardır. Bu açılımımız evet sevgili terazi ve akrab arkadaşlarım aşıklar açılımının sonuna geldik. Evet sevgili arkadaşlar sizleri bir kez daha çayfalı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlar orada da yüklemelerim devam edecektir. Sizleri seviyorum buraya da bekliyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Benim olduğum her yere ben terazi ve akrab arkadaşlarımı bekliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Hiç üzülmeyin. Her şeyin hayırlısı olsun. Hakkımızda sevgili arkadaşlarım. Kocaman da öpüyorum. Hadi bay.